Gençler Birliği İlhan Cavcağı tesislerindeyiz. 21. haftaya doğru perde açılırken biz de Gençler Birliği antrenmanı da hep birlikte takip ediyoruz. Birazdan röportajlarla birlikte de açılışımız başlıyor. Gençler Birliği Teknik Direktörü Metin diyedim bizlerle birlikte hem ligi değerlendireceğiz hem de hafta başında elin bir kazada Ahmet Çalı'yı kaybettik. Ya Ahmet Çalı en iyi tanıyan kişilerden birisinizsiniz Metin Hocam neler söylemek istersiniz Ahmet Çalık'la ilgili? Tabii en iyi tanıyan demeyelim de kısa bir dönem çalışmıştık. E zaten herkesin söylediği gibi, kişilik olarak artı bir şey söylemeye gerek yok. E, tabii Ahmet Çal'ın e, Gençler Birliği altyapısından yetişmiş olması ve tırnaklarıyla kazıyarak belli bir noktalara gelmesi e, çok önemli camiamız açısından ki bunu da özellikle e, vefa duygusuyla beraber Kendi çocuklarımıza Göstermemiz gerektiğini Düşünüyorum hassasiyetli olmamız Gerekir e, İnşallah e, İkanı cennet olur e, Altyapı yetişen çocuklar için de Önemli bir figür diye değerlendirmemiz Gerekiyor e, Posteinde Bugün yarın Tesislerimizi asacağız hem altyapı, ama takım antrenman sahasına da asacağız resmini. Bunlarda hassas davranmamız gerekiyor. Tabii ki Allah'ın takdiri bir şey diyemiyorsunuz, üzülüyorsunuz ama yapacak da fazla bir şey kalmıyor. En önemlisi ailesine. Başsağlığı, sabır çok önemli. Çünkü bir anne babanın yokluklar içinde yetiştirip antrenman sahalarına, antrenmana kendi getirip götürmeleri bunlar önemli şeylerdir. Ee, son olarak da söyleyeceğimiz söylediğim gibi fazla bir şey yok mekanını zannet veririz. Amin inşallah hocam. Lige dönmek istiyorum. Şimdi artık ikinci devre başladı. Transfer dönemi de başladı ama gençler binin bir transfer ııı e, yasağı da devam ediyor. Şimdi rakipler artık transfer tahtasını açtı ve bazı rakipleriniz üst üste de transferler yapmaya devam ediyor. Gençler Bili'nde transfer olur ya da olmaz. Transfer tahtası açılır ya da açılmaz. Ligin ikinci devresinde TFF birincilikteki mücadeleyi nasıl bekliyoruz? Şimdi gençliğe şey yani ikide bir aynı şeyler söylemek doğru değil de hatırlatmak bakımından gençliğe şey birinin e, yeni bir dönem sezon başı itibariyle hem e, özellikle idari yönetim anında yeni bir dönem başlandı. Çok ayrıntılarına girmeyeceğim. E, o şekilde de lige bir başlangıç yaptık ve ligin ilk yarısını da e, mevcut durumu istibariyle de e, İyi bir yerde bitirdiğimizi düşünüyoruz yani puan olarak. Ama ligin ikinci yarısı ilk yarıdan çok çok farklıdır. Hem saha mücadele olsun, hem transfer takviyeleri olsun, oynanacak maçların şartları olsun çok farklıdır. Daha zorlu anlamında söylüyorum onu geçecektir. Bizim de bir transfer yasağımız var. Ee, biz mevcut kadromuzdan çocuklarla beraber yeni oluşturulan bir kadro ki içinde e, kendi çocuklarımız dediğimiz oyuncu sayısı da fazla ee, ilk yarı bu mücadeleyi bir e, gençler büyünen ruhuna uygun bir aile ortamında e, geçirdik. Yani kulübün zorlu sürecinde sıkıntı yaşamadan geçirdik. Ee, ikinci yarı içinde yani aynı kadroyu Devam edebilsek e, yine aynı şeyler olabilir. Bizi sadece e, sıkıntıya sokan e, ligin son haftalarında e, iki tane özellikle iki üç tane önemli oyuncumuzun ameliyat olması yani e, öyle bir süre faydalanamayacağız. E, o bizi biraz sıkıntıya sokuyor. Artı buna. İkinci yarının zorluk sürecinde hem cezalı hem bu tip şeylerle karşılaştığımızda da bu sefer de e, kadro açısından sıkıntı yaşaya, sıkıntılı bir dönem olabilir. E, bunun öngörüsünü zaten ilk yarı bitiminde değerlendirme olarak yapmıştık. E, Tabi transfer tahtasının açılması geçmişten gelen ağır bir yük var burada. Bunlar göz ardı edilmemeli. E, yönetim de bu konuda Ekonomik anlamda da büyük bir çabası sezon başından beri var zaten. Ama tabi transfer taktasını açıp açmamak bu ekonomik bir durum. Açılmasını tabii ki gönlüm arzu eder. Ee, çocukların gayretine, iyi niyetine e, takviye anlamında onlara destek verebilecek en azından <gülüyor> katabilsek oyuncu iyi olur. Ama söylediğim gibi bu ekonomik bir durum. E, bu yönetim kurumun karar başkanın vereceği bir karar bir e, de maddi bir durum yani. Kolay da olmuyor tabii. Çünkü gerçekten e, genç e, başka takımlar için bu rakamlar çok yüksek olmayabilir ama Gençler Birliği e, yıllardır böyle e, siyasi ya da belediye hiçbir desteği olmayan bir kulüp tamamen kendi yağıyla ve iyi niyetiyle e, yöneticileriyle kendi oyuncularıyla Ayakta durmaya çalışan kulüp, bu 30 yılı evvel de böyleydi. Ee, görünen de son tabloda da aynı şekilde devam ediyor zaten. Tamamen kendini kulübünü seven insanların kulübü ayakta tutma ve destek olmaya çalışan bir kulüp. Yani bunu böyle e, görmek lazım diye ayrıntılı anlatıyorum. Ee, buradan da biz mücadelemizi yapacağız. E, tabii zorluk derecesi yüksek. Gönül başka şeyler de tabii ki istiyor. Yani gençlerin daha yukarılara oynaması gibi de istiyor gönül. Ama mevcut şartlarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız, yapmaya gayret ediyor da çocuklar hep beraber kulübümüze her, her anlamda katkı vermeye çalışıyoruz tabii. Ki. Hocam, Lua, Lua özel antrenmanlara katıldığını dün antrenman fotoğrafında görmüştük. Gökhan Gül'ün durumunu da soracağım Aksel'le birlikte. Ve son olarak Adana Spor Karşılaşması içeride bizleri neler bekliyor? Bir de bu karşılaşmayla ilgili yoruma vardığından size antrenmana doğru uğurlayacağım. Tabii ki. E, Lua Lua yürüyüş babında Yani 2-3 hafta sonra takımla beraber antrenmanlara başlar. E, Aksel'in biraz daha uzun süre olacak. Ee, dönüşleri de tabi, form tutmalar da bunda önemli. Sadece e, iyileşmek yetmiyor. Ee, bıraktıkları yerden form durumlarını devam ettirmek de önemli. Yani e, maksimum 5-6 e, hafta birisi, 4-5 bir, e, hafta birisi gibi böyle bir e, ayrılık olacak. Kökhan'ın durumu çok şey değil. Olabilir. Bu hafta olabilir. Olmazsa haftaya olabilir örekenin dizinde bir şey var. Yani bunları sayarken inşallah yenileri gelmez. O bize hepten çok sıkıntıya sokar. Öreken'in Bazen durumu şu... çok önemli mi? Onda bir öğrenebilirsen. Dizimde ağrı var diyor ama işte bilemiyoruz. Oyuncu son anda da oluyor. Yaşadık işte bazı maçlarda yaşadık. Son anda hasta oluyor. Ağrım var diyor. Böyle durumlarla da maalesef karşılaşıyoruz işin doğasında var. Ya i̇nşallah daha fazla olmaz e kart sınırında oyuncu aramız evet. var ya bazen emin olun e, maç oynan yani maç oynanırken de bazı değişiklikleri de e, kart görmesin diye yaptığımız durumlar oluyor evet. yani böyle durumlar da oluyor çok doğru olmasa da de oluyor tabi yani böyle sıkıntılarımız var ama hep beraber inşallah mücadele özellikle mücadele ruhumuzu kaybetmeden işini İşin üstesinden geleceğiz inşallah. Adana Spor karşılaşması peki hocam son sorum da bu Adana olsun. Adana Spor'da şöyle geçen hafta da gidip Bursa maçlarını İstanbul'da seyrettim. Belli bir oyun formatı var sezon başından beri oynadığı ki, kadrosuyla beraber ki üstüne de 4-5 da transfer yaptılar yani. Geçen hafta iki taneyi zaten almıştılar. Üç tane de oyuncu aldılar. bize Spor'dan aldılar iki tane de. Yani onlar da takviye yapıp belli bir havayı yakaladılar. Ee, ancak biz e, tabii ki rakiplerin ne oynadığıyla ilgileniyoruz ama e, bizim için önemli olan genç, e, kendimizin istekli, arzulu, maç kazanma odaklı, gereken mücadeleyi göstermek. Biz de iyi takımız. Yeter ki çok eksilmeyelim. İstekli olalım. Üstesinden kalkacağız inşallah. Başarılar diliyorum hocam. Umarım Adana Spor galibiyetiyle birlikte de ikinci devrenin güzel bir perdesi açılmış olur. Başarılar. Sevgili izleyiciler Metin Diyed'in önemli açıklamalarda bulunduğu tüm her şeyi bulmak için Gençlerbirliği ile ilgili Klaspor TV'de takipte kalın. Sevgili izleyiciler İlhan Caca tesislerindeyiz. Gençler Birliği takım kaptanı Übeyt anda bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldin Übeyt. Hoş bulduk, aslında hafta bizim için oldukça kötü başladı. Ahmet Çalık'ın ölümüyle birlikte tüm Türkiye sarsıldı. Ki Sen de onunla birlikte forma giyen e, takım arkadaşlarından birisisin. Neler söylemek istersin Ahmet'le ilgili? Ya, e, kendi açımdan söyleyecek olursam e, Ahmet abi, İrfan abi ben bunların ellerinde büyüdüm. E, bana çok yardımları, çok destekleri oldu. Allah razı olsun. E, mekanı cennet olsun gerçekten de hani e, sabah ben affedersiniz kahvaltı yapıyordum haberini aldığımda. Hani e, yediğim lokmalar burada kaldı gerçekten yutkunamadım yani kalbim sıkıştı. Hani böyle bir güzel insanın e, bu şekilde aramızdan gitmesi kimse kabullenemiyor. Ama ölümde bir gerçek. E, toprağı bol olsun mekanı cennet olsun. Tüm Türk futbol camiasına başsağlığı diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Gerçekten hani e, çok üzgünüz bunun üstüne de diyecek aslında çok şey var da yani Ahmet abi anlatmaya kelimeler yetmez öyle söyleyeyim toprağa olsun teşekkür ediyoruz biz de kendisine yeniden mekan cennet olsun diliyoruz sezona dönecek olursak senin için sezon aslında siyahla beyaz kadar farklı başladı diyebiliriz üstüne koyarak da devam ediyorsun takımın taraftar sana olan özgüveni de bambaşka şimdi bir de kaptan olarak başladığın yuvada yükselmeye devam ediyorsun İlk öncelikle kendi performansına ilgili ardından takımla ilgili düşüncelerini açıkçası merak ediyorum artık ikinci devrede başlamışken. Şimdi e, kendi açımdan gene konuşacak olursam e, geçen sezon yaşadığım talihsizlikten sonra kendime olan inancım e, gerçekten de çizginin altındaydı baya. Yani kendim düşünüyordum yani ben galiba olmayacak benden hani umudum bir nebze olsun bile yoktu ama Ekmeğimiz diye gelip burada hani antrenmanımızı yapıyorduk, maçımıza şey yapıyorduk. Bir anda nasip oldu, forma şansı geldi. Abimin, Ramazan abinin yaşadığı bir rahatsızlıktan dolayı şans geldi bana. Yani o maça çıktığımda bile hani hiç umudum olmadan çıkmıştım aslında bakarsan. Sonraki hafta hani demiştim belki oynamam, belki hani şey olmaz. Nasıl olsa dedim hani Ramazan abi düzeldi tekrar kaleye geçer ama abim bana yardımcı oldu, önümü açtı sağ olsun. Ben de üstüne koymaya... Ya, zaman geçtikçe yani maç oynadıkça tecrübemin arttığını, özgüvenimin yerine geldiğini ve ben de bir şeylerin bitmediğini fark ettim. Bu şekilde de devam ediyor. Ben bana inananlara, bana güvenlerini, güvenenlerin yüzünü kara çıkartmamak için elimden geleni yapacağım. Bir zaman gelecek ki Übeyt bunları yaşadı diyecekler. Evet. Bundan eminim. Artık önümüzde Adana Spor Karşılaşması var. Ev Spor Karşılaşması talihsiz birlik başlangıcı oldu ikinci devrede. Adana Spor Karşılaşması ile ilgili de son olarak görüşlerini merak ediyorum. Ya biz hocamızın dediği gibi e, her olaya hafta hafta bakıyoruz. Galip gelsek mağlup gelsek de bir an önce unutup önümüzdeki maçın hazırlığını sürdürüyoruz. Ya birbirimize inancımız güvencimiz aslında tam yani her zamanda bildiğiniz gibi ligde, ligler maçlar belli olmuyor. Her zaman güllük gülistanlık da geçmiyor. Bu şey profesyonel açıdan bakarsak e, bir hafta bitiyor diğer hafta başlıyor. Biz çalışıyoruz elimizden geleni e, yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun, saha dışında olsun, antrenmanlarda olsun verimli olmaya çalışıyoruz. Sonucu da hafta sonu beraber göreceğiz bakalım nasıl olacak. Biz de başarılar diliyoruz çok sizlere teşekkür çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler Gençler Birliği takım kaptanı Übeyta Adıyaman bizlerle birlikteydi. Hem elim bir kazada kaybettiğimiz Ahmet Çalık'ı değerlendirdik. Hem de bu haftalarda neler olabilecek onları konuştuk. Diğer röportajlarda görüşünceye dek takipte kalın.